Maşallah, maşallah. Kolay gelsin. Kolay gelsin. İspanak mı? Ha, İspanak. Tamam. Tere, tere de var. Tamam. Tamam, tere de var. Nereye hazırlıyorsun? Bu sipariş üzerinden. Sipariş üzerinden, tamam. Canım Sarıköy'de var, Sarıköy'e götürüyoruz. Tamam. Yarın. Ya yarın. Tamam. yarın değil de, yani bu sipariş bu. Hımm. Onu cuma gün. Tamam. E, nasıl üreticinin durumu, hali? Vallahi malum bir kilo, bir torba gübre 50 kilo. 400-500'den başlıyor 750-800 gidiyor Mazotla öyle aldı başına gidiyor gazla İş yapılacak gibi değil ya yani. Ne olacak böyle hayat ne olacak? Ee, Pazarda peki şey Bu sefer alıcılar ne yapıyor? Onlar da bağlı diyor öyle mi? Bağlı diyor, evet ya. Ama sen e, emeğini karşısına alamıyorsun Nasılsın Alamıyorum, bacım? alamıyorum. Ne yani. olacak sizin halinizde sormaya geldik <gülüyor> Tamam Allah <'a> razı olsun <gülüyor> <gülüyor> <Ha? gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> ne yapacağız? Şükreçte halimizden değil mi? Ne yapacaksın? Ama bir çare vardır ama değil mi? Var, ama... Onlar... Nedir sence çare? Vallahi bilmiyorum çare Mesela ben. niye tarıma destek vermiyor yukarıdakiler? Vallahi bilmiyorum ki. Ha? Bu gübrenin, Bu... tohumun almış başını gittiğini fiyatların görmüyorlar mı? Evet. Niye, niye önlem almıyorlar? Vallahi bilemiyorum ki. Biliyorum yani. <gülüyor> onlar... Devlet adamları biliyor. Bizler. Neydi? Emriler. Vatandaş Çift. Arif bu şeyde yayınlıyoruz biz bunları. Evet. Çiftçilik, tere demek yani. Çiftçilik, tere yani, evet. değil mi? Evet. Diyorlar amaleelik yani, evet. <gülüyor> Ne için idarecis. Yap, yapacağım mecbur. İdare etmek, Tabii. evi, çol idare etmek, değil mi? Tabii. Kazancımız bu, meslemiz bu. Efendim bir Peki hayırlısı... mesela geçen seneye göre bu, bu sene ekiptiktiğin yer alan azaldı mı? Ya aynı aynı, aynı mı diktin? Şimdi, Kanal suları olmuyor, yağmur, yaş yağmur yok. Cenab-Allah şey demiyor. Ne için biraz geç kalıyor ama haliyle biraz geç kaldı bizimki yani. Çantaj olan, çarpan olan, çantaj olan onlar biraz daha erken getiriyorlar, biraz daha erken satmış oluyor. Hı. Bizler daha da bir iki satış oluyor daha yeni bu. Ne yaptığım yani biraz çare olsaydı olur yani. Çünkü mazotla, yani tohumla. Her yönden, bilmiyorum nasıl. Ne diyorsun bacım? Sizin işleri nasıl düzelteceğiz? Söyle bakayım bir. Bilmiyorum <Ha>? gari. Bilmiyorum gari. Çalışmanız gerek yok. Çalışma. Çare yok. Doğru olur. Çare yok. Ne yapacaksın? Hayırlısı. Eşinin ya hayırlısı. Bak bu adam 45 yaşında evlenmedi adam bak. Değil mi? Nasıl gidiyor hayat? Durun beni çağırma bana. Ne yok. Hayat <gülüyor> devam ediyor değil mi? Hensive! Bu ver